Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar Ekim 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili balıklar Ekim ayı sizin için özellikle borç alacak konuları para konuları maddi güvenliğinizle ilgili alanlara daha fazla vurgu yaparken buralarda bazı endişeler kaygılar belirsizlikler hissetmeniz de mümkün ama önemli farkındalıklarla özellikle Ay sonundan sonra hızlı çözümler de üretebilirsiniz. Konu başlıklarına bakalım. Güneş ayın 23'üne kadar terazi burcunda, Mars ayın büyük bölümünde terazi burcunda, Merkür terazi burcunda 18'ine kadar gerileyecek, 18'inden sonra ilerleyecek. 6 Ekim'de terazi yeni ayı, 20 Ekim'de ise Koç dolunayı meydana geliyor. Şimdi detaylara bakalım. Evet, Güneş, Mars, Merkür 8. evinizde terazi burcunda. Özellikle ikili ilişkiler, paylaşımlar ortaklıklar, işbirlikleri gibi alanlarda ya da Eşinizin partnerinizin kaynakları, parasal kazançları ile ilgili alanlarda önemli etkiler var bu dönemde ayın özellikle ilk yarısında 6 Ekim'deki terazi yeni ayı da zaten yeni başlangıçları yeni oluşumları işaret ediyor. Mücadeleler devam ediyor ay boyunca özellikle para konuları, kazançlar, belki borç ödemeleri, kredi konuları gibi alanlarda daha fazla mücadele var. Evet Merkür Retrosu bir şeyleri geciktiriyor yavaşlatıyor bazı karışıklıklar da ortaya çıkarabiliyor ayın ilk yarısında yine en az ayın 18'ine kadar olan süreçte bu para konularındaki hesaplara yatırımlara alışverişlere anlaşmaları sözleşmeleri dikkat edelim mümkünse parasal konularda çok hızlı kararlar vermeyelim yani bu ayın büyük bölümünde ayın ilk 20'sine kadar olan dönemde özellikle parasal konulara biraz daha tenkinli yaklaşmakta fayda var Aslında 13 derece terazi burcunda doğacak yeni ay herkes aynı şekilde etkilenmiyor biliyorsunuz lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle öncü burçlarda koç terazi yengeç oğlak burçlarının 13 derece ve yakınlarında Eğer kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa haritalarınızda o zaman bu yeni ay parasal konularda sizi daha fazla etkileyebilir ama sizin özellikle bu burç gruplarında gezegenleriniz bulunmuyorsa çok da fazla zorlanmayabilirsiniz yani daha rahat daha yüzeysel bir şekilde de et geçirebilirsiniz bu yeni ay döngüsünü ancak transitler 8. evinize vurgu yapıyor hesap işlerine para işlerine muhasebe işlerine alışverişlere daha dikkatli yaklaşacağız borçlanma konularına dikkat edeceğiz özellikle geçmişteki bazı borçlar gündeme gelebilir belki ikili ilişkiler işbirliklerinde yani parasal paylaşımlar eşinizin parasal paylaşımları falan buralarda belki gündemleriniz olabilir bir nafaka ödemesi bir miras konusudur Bunlar da gündemde olabilir ve bunlar yeni değil daha çok geçmişle ilgili konu ve kavramlar da olabilir özellikle ayın ilk yarısında ayın 18'ine kadar olan süreç içerisinde bu konular daha fazla bizim dikkatimiz altında olacak ve biraz da dediğim gibi sakin çok acele etmeden daha dikkatli ilerlememiz gerekiyor Evet Ekim ayı her zaman rastlanmayacak bir şekilde birçok gezegenin gerilemesinin bittiği ileri harekete döndüğü bir ay bu da tabii ki ilginç bir enerji ortaya çıkarıyor Merkür ayın 18'inde terazi burcunda retrosunu bitirecek ama onun öncesinde ayın altısında Plüto oğlak burcunda gerilemesini tamamlayacak ayın onun satürn kova burcunda e, retrosunu bitiriyor ayın yine 18'inde Jüpiter kova burcunda gerilemesini bitirecek e, gerileyen bir gezegen ileri dönmeden önce e, yavaşlar Hatta durur ve birkaç günde bu duraklaması devam eder Tabii ki enerjisel olarak bu bize de yansıyor e, Biz de biraz böyle zamanın yavaşladığını durakladığını hissedebiliriz bazı konular da hayatımızda duraklayabilir. İlerlemekte zorlanabiliriz. Aslında bu bir içe dönüş bir farkındalık dönemi. Özellikle gezegenlerin retro sürecinde elde ettiklerimiz hani yaşadıklarımızı şöyle bir gözden geçirme, değerlendirme fırsatı bu. İlerleyen gezegenlerin hayatımıza sunacağı daha hızlı enerjiler olacak ve bunun öncesi bir hazırlık dönemi. Şimdi buradaki farkındalıklarla belki uğraşmamız gerekmeyen, hani belki gereksiz enerji harcadığımız bazı durumları fark edeceğiz enerjimizi daha e, olumlu bir alana motive etmeye başlayacağız ya da bizim hızımızı azaltan e, ilerlememizi engelleyen durumları fark edeceğiz bunları çözümleyeceğiz özellikle gezegenlerin bulunduğu burç ve e, bu burçların bizim haritamızdaki bulunduğu ev alanları e, gezegenin odaklandığı noktaları gösterir yani duraklayan bir gezegen ileri harekete dönmeden önce bir odaklanır işte bu odaklanan noktalara dikkat etmekte fayda var sevgili balıklar. Evet sizin için de biraz içe dönüş, biraz farkındalık dönemi, biraz sorgulama dönemi aslında. Belki yaşamınızda gerçekten sizin için gerekliliği kalmamış konu ve kavramları da bu dönemde fark edip hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Ve 20 Ekim'de Koç burcunda dolunay var. 27 derece Koç burcunda dolunay. Sizin tam para alanınızda. Zaten Ekim ayı parasal konuları ve bütçenize daha fazla vurku yapıyor dedik. İşte bu dolunay burada bir tamamlanma ve özellikle mali durumunuzla ilgili belirgin bir etki, bir farkındalık getirebilir lütfen yine kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz Özellikle 27 27 derecelerde yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa ki bunlar özellikle öncü burçlardaysa yani koç terazi yengece oğlak gibi o zaman bu parasal konularla ilgili etki daha da bir artacaktır bu Dolunay'ın yönetici gezegeni Mars ve Püruto ile kare açı içerisinde biraz zorlayıcı ve baskı yaratan bir etki yani e, bireysel olarak etki aldığınız takdirde parasal baskılar olabilir yani para kazançlarınızla ilgili alanlar veya tabii ki nasıl para kazanır iş hayatınızla ilgili yani iş hayatınızda bazı dönüşümler olabilir ee, bazı belki e, manipülatif durumlar özellikle para, parasal konularda ya da borçlar ya da masraflar e, söz konusu olabilir bu dolunayla beraber bunun yanısı iş arayanlar için belki para kazanabilecekleri daha bireysel girişimler ya da para onların mali durumlarını bir şekilde dönüştürecek belki gereksiz harcamaları bir şekilde elde ettikleri farkındalıkla hayatlarından çıkaracaklar bazı harcamaları mesela hayatlarından çıkarabilirler ya da para kazanmalarını engel olacak ya da para, parasal durumlarını kısıtlayan koşulları fark edip buralarda bazı dönüşümler gerçekleştirebilirler Tabii ki iş değişimleri de olabilir bu süreç içerisinde tüm bu koşullar Dolunay ile beraber aktifleşecek üç gün öncesi ve üç gün sonrası çok daha güçlü etkiler var ama genelde Ekim'in sonları son 10 günlük döneminde bu Dolunay tesirleriyle ayı tamamlayacağız Aslında ve ayın 23'ünde akrep burcuna geçiyor Güneş ve Mars yönetici gezegen, Mars da ayın 30'undan itibaren Akrep Burcu'na geçiyor. Mars Akrep'te de son derece güçlü, hırslı, tutkulu ama bu ay çok fazla tabii ki etkilemiyor. Bizi daha çok Kasım ayında etkileyecek. Hem Mars güçlü Akrep Burcu'nda hem Akrep yeni ayı özellikle Kasım ayında aşk, romantizm, tutkular ön planda olacak. Bireysel anlamda daha güçlü, daha girişken olabilirsiniz ve çocuklarla ilgili konularda yine çok